Yokluğun yine beni yakan özledim seni ben şu an sensiz rahat uyuyamam aşkrakımeze sözlerin sende kaldı ezberim vazgeçmeyi denedim fon dip çektim tüm dertleri Günün bugünden gel zamanlara inat ya dal da koca bir ah ya da beni ne sar aşk bu yazık ışığı hiç yok seni bana veriyor sonra geri alıyor gel zamanlara inat ya dal da Dünden beni inandır, beni inandır. Farkı yok dünün bugünden. Gel zamanlara inat, ya dal da koca bir ağa, ya da beni ne sar? Aşk bu yazlık kış. Şu